Şimdi TF-2000'de başlayayım. E, TF-2000'in ihalesine çok yakında çıkıyoruz. E, sivil mi askeri mi tersane konusunda biz e, burada bir şart koşmuyoruz. Genelde ihale yöntemine gidiyoruz malumunuz. Askeri tersanelerimizin e, kendi iş kapasitesi var. Burada teklifleri alacağız. E, tekliflerin değerlendirmesi neticesinde e, ihale yöntemine gideceğiz malumun sivil tersanelerimizde oldukça e, yetenekliler <gülüyor> ve işlerini yapıyorlar. E, ama TF-2000 e, ajandamızda Milden'i sordunuz. Milden yine kendi iç sürecinde dizaynlar devam ediyor. Milden gibi TF-2000 de aslında e, geçtiğimiz süreçte durmuş bir halise değil idi. Yani gerek deniz kuvvetlerimiz, gerek bazı şirketlerimiz tp 2000i kavram olarak biraz da detay tasarım olarak çalıştılar. Yani biz ihaleye çıkmış, ihaleye vermiş durumda olmasak dahi bunun geleceği bilindiğinden bu konudaki çalışmalar belli bir aşamada devam ediyor. Milden de öyle bir iç çalışmalar devam ediyor. Malum elimizdeki şu anda devam eden denizaltı projelerimizi bitirmemiz önemli. Buradan edindiğimiz tecrübeler ile şu anda çeşitli ülkelerde denizaltı ihalelerine katılıyoruz. Yani bu da bence bir ara aşama olarak e, milli denizaltıya geldiğimiz aşamada bu anlamda Savunma Sanayi Cihaz karar kararı aldığımız zaman da bize sıfırdan değil epey bir yüksek seviyeden başlatmış olacak. Hele de bazı ihracat fırsatlarını değerlendiririz ve de ülkelerden iş alırsak bu daha da önemli olacak. E, Anadolu gemimizi tabii e, dikkat ederseniz biz her sistemde artık eskiden tanımlanan e, parametrelerin ve özelliklerin biraz ötesine taşıyoruz. Malumuz hava savunma sistemlerimiz hep önceden istenen ve tanımlanan özelliklerin üstünde bir özellikle teslim etmeye başladık. Ee, Anadolu gemimizde biraz öyle oluyor. İşte bu, bu İHA siyah SİHA gemisine dönüştürme bu kavramdan çıktı ki dünyada önemli e, ses getirdi. Bu fuar sırasında bile bazı ülkeler özellikle onu sordular. Hatta talep edip gelip e, kendileri konuşmamızı istediler. E, i̇kinci gemi konusu birincisini bir hizmete alalım. Ee, malum kaynaklarımızı da etkin kullanmamız gerekiyor. Şimdi milgemin geminin sınıfına başladık. Beşinci gemi e, devam ediyor. Bunun 6-7-8'in planlaması yapılması gerekiyor. Şimdi 3 gemi orada eklerseniz, e, TF-Gip'ine eklerseniz e, gelecekle ilgili kaynakları etkin yönetme açısından da her şey birden başlayamıyorsunuz. Tabii gemiler bir taraftan birdenle başlayalım işte ikinci gemi de olsun Anadolu ama bunlar hep kaynak planlaması ile ilgili. Ama ikinci bir gemi olması durumunda şu anda Türkiye genel prensip olarak biz hiçbir şeyi dışarıdan almak istemiyoruz. Almaya ihtiyacımız da yok. Yani bu klasla bir gemi Anadolu'nun daha da üstün özelliklerine sahip bir gemi sektörümüz çok rahat tasarlayıp inşa edebilecek durumda. Yani dışarıya kapalıyız. O Trakya için milli kazanın sosu olabilir mi efendim? Tabi niye olmaz? Yani amacımız o zaten. Peki Trakya'ya entegrasyonu mı bahsediyorsunuz? Anadolu'yu bir entegrasyonu şu anda. Bırakın şeyi. Anadolu'yu entegrasyonu düşünüyoruz. Yani O da çalışıldı. Çok da mesafe kaydettik. O zaman efendim son bir soru özür dilerim arkadaşlarımdan. Millemin ülkemize sağlamış olduğu ekonomik anlamda Diğerleri rakamsal olarak paylaşabilir misiniz bizimle? Başladığından ne kadar olan süreçler? Şimdi o rakamları hangi açıdan değerlendireceğinize bağlı. İhracat. Çok çeşit. İhracat şu anda işte 1 milyar avroluk bir ihracatımız var. Artı bir 1,5 milyar şu anda cepte diyelim. Ama tabii daha da önemlisi detaylı bir analiz kesin bunu yapabilmez mümkün. Yani biz milyen birden 4-5'e kadar dışarıdan alsaydık, kaç para verirdik? İçeride yaptığımız işlerde kaç paraya mal oldu? Onun oluşturduğu katma değer, e, e, tetiklediği ekonomik değerler bunlar çok önemli analizler. Hatta bunun akademik bazda da çalışılmasında fayda var. Yani biz şu iddiayı her zaman söylüyoruz. Sanma sanayi sektöründe harcadığınız 1 lira, bir dışarıdan 2 liraya alacağınız şeyi 1 liraya almış olduğunuz gibi birkaç çarpma etkisiyle belki 1 lira içeride 5-6 lira olarak geri dönebiliyor. Bu da e, güzel bir analiz konusu olabilir.